aksatmamalarını sağlayalım. Başka soru, antidepresan kullanımı ne zaman kullanımını ne zaman bırakmak? Doğru. Antidepresanlar birçok psikiyatrik hastalıkta kullanılıyor, ama en yoğun olarak kullanıldığı yer tabii ki depresyon, kaygı bozuklukları ve obsesif-kompozitik bozukluk dediğimiz rahatsızlıklar. Bunun dışında dürtü kontrol bozukluklarında vesaire de kullanabilir, kullanabiliriz. Ben özellikle depresyon için geçerli yaklaşımdan söz edeyim. Oradan da diğerleri hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Bir kere psikiyatrik hastalıklar çoğu zaman tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi ömür boyu süren rahatsızlıklardır. Yani psikiyatrik ilaçları kısa bir süre kullanıp daha sonra kullanmayacağız şeklindeki yaklaşım, veya psikiyatrik ilaçlara aman bağımlı oluruz şeklindeki yaklaşımların tıbbi gerçekliklerle ilişkisi yoktur. Çoğu zaman kaygıyla alakalı yaklaşımlardır. Yani psikiyatrik hastalar kaygılı oldukları için psikiyatrik ilaçları da kullanırken kaygı duyuyorlar ve bunları nasıl bırakacağız, nasıl bırakacağız derdine düşüyorlar. Bırakın bu derdi, doktorlarınız düşünsün. Böyle bir şey yok. Psikiyatristen düzgün bir biçimde sorar ve cevabını alırsınız ama sürekli psikiyatriste ilaç bıraktırmaya zorlamak ...çok kötüdür ve hastalıkların tekrarına neden olur. Yine bugün gördüğüm bir hasta... ...yine benzer bir süreç yaşamıştı. Yani yaklaşık 15-20 gün önce... ...hekime danışmadan ilacını bırakmış... ...ve hastalığı tekrarmış. etmiş. Bundan daha tabii ne olabilir? Kaygı bozukluğu olan ve aynı zamanda... ...obsesif kompulsif takıntı belirtileri olan bir hasta... ...gayet iyi giderken emziren bir hasta... ...üstelik emzirmeye uygun bir biçimde... ...ilaç düzenlemesi yaptığımız halde... E, ...doktora danışmadan ki bize ulaşabilir düzenli olarak... Ee, ilaçlarını 20 gün önce kesmiş ve doğal olarak ne beklenir? Ee, hasta bozulmuş. Çok tabii bir şey. Ee, bu nedenle doktorlarınızın tam olarak ne söylediğine dikkatle odaklanın derim. Depresyon için konuşursak, depresyon tedavisi için ilk atakta asgari bir yıl kullanmak gerekir. Birçok kaynakta 6 ay diye geçer ama uygun doza çıkıncaya kadar birkaç ay geçer tedavi yanıtı oluştuktan sonra 1-6-7 ay beklerseniz, daha sonra da yavaşça ilacı kesmeyi düşünürseniz nereden bakarsanız bakın en az 1 yıl antidepresan kullanmak gerekecektir. İkinci hata geçiren hastalarda bu süre 2 yıldır. Üçüncü depresyon hata geçiren hastalarda 2 ila 5 yıl arasında ilaçları kullanmak gerekir. Eğer 4. hata geçiriyorsa hasta bu kez artık ömür boyu antidepresan kullanması gerekecektir. Kaygı bozukluklarında da az çok benzer yaklaşımlar vardır. Mesela obsesif kompülsif bozukluk, şimdi ayrı bir sınıf olarak sınıflanıyor DSM-5'te. Obsesif kompülsif bozuklukta tedavide asgari 3 yıl müddetten bahsedilir. Yine travma sonrası stres bozukluğunda 18 ay 1,5 yıl müddetten bahsedilir. Dolayısıyla hani kısa sürede ilaçlardan kurtulalım yaklaşımı gerçekçi ve tıbbi bir yaklaşım değildir. Bunun yanında gereksiz yere kaygılı ve tedaviyi aksatma riski taşıyan bir yaklaşımdır.